Ben Kadir Can Sirt Kasaplar Oda Başkanı ee, Şimdi hayvan almaktan Çok zorluk çekiyoruz Hayvan da bulamıyoruz Giriş çıkışlar hepsi yasaklanmış ee, Yetkilerden Rica ediyoruz Bize biraz yardımcı olsunlar bu giriş çıkışlarda, Sirt'in giriş çıkışlarında serbest bıraksınlar, hayvanlar köylerden e, şehre gelsin. Yani önümüzde, önümüzde Ramazan var. Hayvan almaktan çok zorluk çekiyor. Bütün esnaflarımız, kasap esnaflarımız zorluk çekiyor. Bugün hayvan aradım. Bir tane hayvan bulamadım. Yani e, Bulamıyoruz. Hayvanları bulamıyoruz. Yani Şehir içinde de e, kimin aklına gidiyorsan o da e, mesela hayvanı 3 milyonsa bize 6 milyon, 7 milyon fiyat biçiyor. Onun için kilosu bize 160-170 milyona mal oluyor. Nasıl bu, bunun sonucu nereye varacağım? Yani çok zorluk şu anda çekiyoruz. Şap hastalığı, sirte herhangi bir hayvanda rastlanmamış. Şap hastalığından önce söylentisinden önce etin fiyatı 120-130 lirayken şu anda 140 150 160 lira kadar çıkmış. Ama daha da yükselecek. 170-180'e kadar da belki çıkabilir. Eğer bir önlem yani hayvan serbest olmazsa 200'e kadar da çıkabilir. Şimdi et fiyatı yükseldikçe biz de müşteriye mahcup oluyoruz. Yani Etin fiyatı mesela 160 lira müşteriye derken zorluk çekiyoruz. Yani biz istemiyoruz mesela Eksu'sa. Biz istiyoruz vatandaş e, ucuz et alsın, ucuz hediyesin. Yani yüksek fiyatta et çıktığı zaman biz zorluk çekiyoruz, müşteri de zorluk çekiyor. Et alamıyor. <gülüyor> Önce et kilogramını biz normalde yani kırmızı et, e, kemiksiz yani 160-170 TL balında alıyorduk Ama e, bu şişap hastalığından sonra işte, e, fiyatlarda biraz artış oldu 220-230 TL'lere kadar e, çıkmış durumda ha, Bu e, yemek sektörü olarak bizi de e, biraz zorluyor açıkçası Yani hem e, fiyatları artış e, yapmamıza neden oluyor e, ayrıca şöyle hani e, bundan dolayı yemeklerde hani kırmızı ette e, daha çok beyaz ete yüklenmek zorunda kaldık bu hastalıktan dolayı. Bu e, şab hastalığı nedeniyle e, yani giriş çıkışlarda zaten hayvan yasaklandı. E, bundan dolayı hem e, fiyat artışları nedeniyle hem bu hastalık nedeniyle daha çok beyaz ete e, yüklenmek zorunda kaldık bu nedenle. Ee, yani tabi dolayısıyla bu e, artış nedeniyle bizler de fiyatlarımıza zam yapmak zorunda kalıyoruz.